Bu videoda, niceliksel genişleme ya da kredi genişlemesi üzerine konuşacağız. Amerikan ekonomisinin resesyona, durgunluğa girdiğini düşünelim ve belki durgunluktan da daha kötü ve siz Merkez Bankası Başkanısınız ve bu durumla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor. İlk yapacağınız iş, Merkez Bankası fon oranlarını düşüreceksiniz. Bu, bankaların gecelik faiz oranıdır. Ve bunu yapmakla bankalara da faiz oranlarını düşürmelerini söylüyorsunuz. Ve eğer bankalar bunu yapmazlarsa para basma yoluna gideceksiniz. Ve para basarak çoğunlukla kısa vadeli hazine bonoları satın alacaksınız. Ve paralar da bankalara gidecek. Böylece fonlara olan talep düşecek ve arz artacak. Ve federal fon oranı da düşecek. Ama bunu yapmaya devam ederseniz ve federal fon oranlarını düşürmeye devam ederseniz, gecelik ödünç alma oranının neredeyse yüzde 0 olduğu noktaya kadar düşürürseniz, peki o zaman ne olur? Özellikle de ekonomi hala bir panik havasındaysa. Doğrusu hala para basabilirsiniz. Ama bu parayı kısa dönemli borçlanma için kullanmanın bir yararı olmayacak. Çünkü artık kısa dönemli gecelik bankalar arası faiz oranı yok. Bu nedenle başka şeyler satın almanız gerekecek. Bunlar da uzun vadeli hazine bonoları ya da başka tür tahviller olabilir. Bunlar ipoteğe dayalı menkul kıymetler olabilir. Ticari borçları satın alabilirsiniz. Para basma fikri. Belli bir faiz oranını hedeflemeyen, onun yerine parayı dolaşıma sokmak isteyen, Belki piyasanın diğer aktörlerini etkilemeye çalışan bu fikrin adı, niceliksel genişlemedir. Ve Bernanke'nin kafasında, gerçi zaten bu onun tam da yaptığı şey, başka şeyler satın almak için para basıyor. Normalde Merkez Bankası'nın işi bu zaten. Gecelik borçlanma faizini ama bu kadar öne çıkardığınızda, o zaman bu durumu niceliksel genişleme olarak değil, kredi genişlemesi olarak tanımlıyor. Aslında işte işte bunlar aynı şeyler. Kafasına şu geçiyor. Parayı laf olsun diye basıp dolaşıma sürmüyorum. Parayı basmamızın sebebi belli varlıkları satın alabilmek. Özellikle de kredi piyasasında tıkanıklıkların olduğu yerlerde. Çünkü sadece para basarak ve hazine bonoları alarak belki hükümet borçlarındaki faiz oranlarını aşağı çekebilir. Ama belki Panik ya da kriz yüzünden bu kıymetlere dönük ilgi ya da bunların değerleri beklendiği gibi tepki vermeyebilirler. Bu sebeple kredi genişlemesini bir düzene sokmak için Bernanke'nin kafasında yapılacak şey gidip bu tür varlıkları satın almak.